E, alerji ilaçlarının bir az yan etkileri vardır elbette. E, bütün ilaçların yan etkisi vardır. Bu arada onu söylemek lazım. Yani yan etkisi olmayan bir ilaç hayal edilemez. Vücuda giren her ilacın belli yan etkileri vardır. alerji ilaçları da buna dahildir ama genel ilaç kategorisi içinde alerji ilaçları, özellikle allergi hapları nispi olarak e, yan etkileri az ilaç grubundadır. Burada karşımıza çıkan en büyük etken bir uyku yapma durumudur. Kişiler bazen bunu yaşayabilirler. %10-15 hastada daha net yaşandığını görüyoruz ilacı kullanan, bu ilaç grubunu kullanan. Ama geçmişte bu etkiler çok daha fazlaydı. Yeni kuşak alerji ilaçlarında da söylediğim oranlara geriletildi. Yine de böyle bir etki ortaya çıkabiliyor. Diğer başka daha küçük yan etkileri yani daha az sayıda insanda karşılaştıran yan etkileri de vardır ama... Bu ilaçları kullanma mantığımız tabii bu yan etkilere göre şekillenmiyor sadece. Şöyle değerlendirerek bir ilaca karar veriyoruz kullanımına. Ee, i̇lacın yan etkileriyle hastalığın bu kişilerde ortaya çıkarttığı problemleri mukayese ettiğiniz zaman ilacın yan etkileri eğer bu konuda kabul edilebilir bir düzeyde ise hastalıktan ortaya çıkabilecek hasar ve travmayı veya bu kişideki yaşam kalite bozukluğunu engellemek için o zaman ilaç bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.